Merhaba, bu videoda bebeklerde isilikle ilgili bilgi vermek istiyorum. Isilik, özellikle yaz dönemlerinde çok sık gördüğümüz bir durumdur. Isilik nedeni bebeklerin ter bezlerinin kanallarının tıkanmasından dolayı oluşur. Yani bebek terlediği zaman teri dışarı atamamasından dolayı kanallardan dışarı atamamasından dolayı oluşur. Bebek ter bezleri tıkandığı zaman vücudunda kırmızımsı üzerleri hafif kabarık böyle nokta nokta lezyonlar olarak isilikleri görürüz. Bazen üzeri kırmızı olabilir, bazen beyazımsı ımsı saydam da olabilir. En çok en çok terlediği bölgeler boyun kısmı, yüz kısmı, işte koltuk altı, kasık bölgesi gibi yerlerde olabilir. Bazen bütün vücudunda da isilik görebiliriz. Isilik bebeklerde ağrı yapmaz. Ancak biraz kaşıntı yapabilir bu onları rahatsız edebilir isilik oldukları zaman tırnakların uzun olmasını istemiyor çünkü kaşıdığı zaman cildini daha da tarih edebilir bundan dolayı tırnaklarının kesilmesi önemli olabilir bebeklerin isiliklerini oluşmaması için bulunduğu ortamın ısısını düşürmeye çalışmamız gerekiyor eğer klima imkanımız varsa klima direkt kendine gelmeden odanın ısısını düşürecek şekilde ayarlayabiliriz ee, çok fazla kalın kıyafetler onun daha çok terlemesine neden olur. E, bu da isinin artmasının neden olabilir. E, kıyafetlerini olabildiğince azaltmalıyız. Odasını serin tutmaya çalışmalıyız. Bir vantilatör çalıştırabiliriz, fan çalıştırabiliriz odasında. Bu da odanın biraz serinlemesine yardımcı olabilir. Geceleri e, çok sıcak olursa üzerinin kıyafetlerini iyice azaltmalıyız. Oda sıcaklığını yine düşürmeye çalışmamız bu konuda da önemli. İsilik tedavisine şöyle yaklaşımımız var, çok aşırı yoğun değilse, çocuğu çok fazla rahatsız etmiyorsa İsilik oluşmasını önlemek için önerdiğimiz işte odasının ısısını düşürmek, kıyafet sayısını azaltmak ve sık sık banyo yaptırmak bu isiliğin Hafif orta isilikler azalmasına yardımcı olabilir. Ancak çok yoğun isilikler bazen çok fazla rahatsız edebilir. Bu dönemlerde doktorunuzdan görüşerek isili azaltmak için bazı kremler önerebilir. Isilik sadece yazın olmaz. Bazen kış dönemlerinde de ev ortamını çok ısıttığımız zaman ve ya da bebeğe çok fazla kat kat giydirdiğimiz zamanlar da isilik görebiliriz. Bisiklet ile ilgili size anlatmak istediklerim bunlar da görüşmek üzere teşekkürler.